Gençliğin gözyaşları Merhabalar arkadaşlar Şimdi ikiz kenar üçgenin son konu testi olan Konu testi 3'ü çözüyoruz Arkadaşlar birlikte Şimdi bakalım ne diyor İlk sorumuz hemen şöyle bir odaklanmasını bir Ayarlayalım Şöyle kalemi de alalım Evet odaklanmayı ayarladık Bir de şu ışığı da yakayım da arkadaşlar Daha Güzel olsun diye düşünüyorum. Bakın böyle daha mı güzel oldu? Sanki biraz daha güzel. Evet. Hadi bira bismillah diyelim ve başlayalım. Şimdi 4 görüyorum. 10 görüyorum. Hatta şurada bir ikizkenar kenar üçgen görüyorum. O zaman hiç düşünmeden tabanına dikliği pat diye yapıştırdım. Bu diklik burayı 2'ye bölecekti. 2, 2 diye. Ve bakın ne çıktı karşıma. Şurası 12, şurası 13. Demek ki 5, 12, 13 üçgeni çıkacak. Hemen burada da bir pisagor çakalım. Sonra bitsin. X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25. Bir de 2'nin karesi 4. Yani 29. Kök 29 geldi. X'imiz. Geçtik 2 numaralı sorumuza. AB eşittir. AC'ymiş arkadaşlarım. Şunlar birbirine eşitse. Benim indirdiğim açı ortay aynı zamanda kenar ortay olacaktı. Ve aynı zamanda yükseklik olacaktı. Ve bakın şurada ne gördüm. Diklikten diklikinde. Hadi öklik yapalım. 4'ün karesi. 16, x çarpı 8'di arkadaşlarım. Demek ki x 2 olacak ki 2 ile 8'in çarpımı 16'dır. Çünkü dedik. Evet ve geçtik 3 numaraya. Açılarla ilgili bir şeyler vermiş. Bir onu okuyalım ilk önce. Diyor ki ne diyor? A, C, Şurası 2 A açısıymış. BAD A, D. B, A, D şurası da A açısıymış ha, klasik bir soru arkadaşlarım bakın bu A'ya 2A muhabbetini gördüğünüz arkadaşlar yani şekli de tanıyın gerekirse bunun en güzel çözüm yolu şu şuradaki üçgenin bakın şu ABD üçgeni var ya aynısını bu tarafa doğru simetrisini alıyorum arkadaşlar birinci köşe taşında yaptık ya bundan dostum bak buraya göre simetrisini aldım burada bir ikizkenar kenar oluşturdum aslında ben çaktırmadan şuraya da şöyle bir A yazarım Şurası da ikiz kenardır. Kayı kuralından 2 derim. Şunlar da ikiz kenarlar oldu arkadaşım. Sonra şurada B yazalım. B. Şuraya da B yazalım. Bakın ne geldi. A ile B'nin toplamı 90'a eşit. A ile B'nin toplamı 90. Bir yazayım onu ben. A artı B 90. Peki bu durumda 2A ile 2B'nin toplamı da 180 olmalı. Hemen bakıyorum. bak Burada 2A var. Burada B var Lan demek ki şuranın tamamı da B'ymiş ki arkadaşım Bu açıda B olacak ki B, B, 2A Yani 2B ile 2A'nın toplamı 180 olduğundan Demek ki burası mecbur B olacak dedim Yani şunu fark ettim B, B ikizkenar üçgen Şuranın toplamı kaç birim geldi? 9 O zaman şu uzunlukta 9 çıktı kardeşim Ve bak şurada da bir Pisagor çakalım Hadi X'i bulalım hemen ne diyeceğiz 9'un karesi 81 eşittir x kare artı şurası 7 değil mi 7'nin karesi 49. Ne oluyor 32 mi oluyor arkadaşlar x kare x kare 32 ise x eşittir 4 köke çık 4 kök 2 çıkar dışarıya. Hemen şimdi geldik 4 numaralı sorumuza. Evet bir yandan da telefon atıyor arkadaşlar o yüzden yani tamam bir kere çaldırdın açmadıysak kapattı arkadaş ya. Neyse, birazdan ararız biz onu. Odaklanmada bir sıkıntı var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi ne diyor? BAC. Şimdi şuranın tamamı 70'miş arkadaşım. Bunu bir yazalım. AB ile AC, AB ile AC eşitse 70 ise şuraya 55, 55 kalacak. Şurası da 20. İkiz kenar mı bu? Evet, ikizkenar. Tabanına bir diklik indirelim şöyle hemen arkadaşlarım bu ikiz kenarı. Şurası 35, 35 diye bölünsün. Bakın ne fark ettim. Şu üçgeni, şöyle mavi yapıyorum bu üçgeni. Bir açısı 90, bir açısı 35, bir açısı 55 ve 90'ın karşısında tık tık işareti var. Şimdi bir de şu üçgene bakın arkadaşlar. Onu da şöyle kırmızıyla tarayayım sizin için. Bir de şuna bakın. Yine 35, yine 90. E burası demek ki 55. Ve yine 90'ının karşısı bakın tık tık. Hipotenüs tık tık. O zaman bu üçgenle şu kırmızıyla taradığım ve maviyle kalınlaştırdığım üçgen birbirine eş. O zaman bunun 35'inin karşısı x ise bunun da 35'inin karşısı yani şurası x ki bu ikiz kenar olduğu için bu yükseklik neydi? 6'yı 2'ye bölecekti. 3, 3 diye. Demek ki x, 3 gelecekmiş. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet geldik 5 numaralı sorumuza. ACB B açısı şu açı eşitmiş B, A, C, Buraya eşitmiş. O zaman bu da 8. ABC üçgeninin üçgenin çevresinin en küçük tam sayıları. En küçüğü soruyor. soruyu. Önce şu kenarı bulalım biz. En küçüğünü bulalım ki çevrede en küçük çıksın. Şimdi X'in kuralı neydi dostum? Açı kenar bağıntılarında öğrendik. Diğer ikisinin toplamı yani 8 ile 8'in toplamından küçük olacak. Farkları yani sıfırdan da büyük olacak. E o zaman ben X'i en az 1 seçerim. Madem 0'dan büyük olacak en az 1 seçelim ki En küçük tam sayı değerini bulmuş oldum O zaman toplayalım 8, 8 daha 16 Bir daha en az 17 çıkar çevremiz diyelim arkadaşlar 6. sorudayız ABC dik üçgen, B, D, D eşit Yani burası da X oldu X kaçtır? Bakın şunu fark ettim 90'ın karşısı 6 ise sadece 30'un karşısı yarısıdır Yani 3'tür Bakın 30'un karşısı 3. Demek ki şurası toplam 60 derece. Şu ikiz kenar olduğu için burası da 30 derece. Sonra burası da tabii ki 60'ta 30 kaldı. 30 90, şurası da 60 çıktı. Şimdi 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküçtür. 90'ın karşısı da 2 katı olan 2 köküçtür. Yani 6. sorumuzun cevabı Edirne'den gelmiştir. 7 numaraya geçelim ben de o zaman. Şimdi 7 numarada da ne diyor? Bakın şuradan bir yükseklik inmiş. O zaman şunu çizdiğimde ben bu kesin ikiz kenar üçgen çünkü bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. Sonra EC AB'nin iki katıdır diyor. AB'ye K dersem EC 2K. Demek ki burası da 2K. Hatta ne gördük? Bakın yine az önceki soruda olduğu gibi 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı yarısı olur. Demek ki orası 30. Burası 60. 30'un bu tarafı ne olacak? 150. Açı ortay olduğu için 75-75. Kayı kuralından açı ortay olur burası. Hem yükseklik hem kenar ortaysa açı ortay da olur. Bize de şurayı soruyordu bakın şu açı. Yani 75 ile 30'un toplamını soruyor. 105'i yapıştırdım. Evet 8. sorumuz. B, A, D. B A D B A D. Şurası 70 dereceden büyükmüş. AB ile AC eşitmiş. Şimdi burası 70 olsaydı arkadaşlar, 70 olsaydı 110 kalırdı şu ikiz açılara, 110 ve 55-55 diye dağılırdı bunlar. Ama 70'ten büyükse biz bunu 71 alalım hadi. 71 alsak, 70'ten büyük bir sayı. O zaman buralarda arkadaşlarım 54.5 54.5 olacaktı şuralarda. Şimdi bize neyi soruyor? A, C, Şu açının en büyük tam sayı değeri. Şimdi bu açıyla şu açının toplamı iki iç açıdır. 54,5'a eşit. Yani C açısı o zaman 54,5'tan her halükarda küçük. E o zaman ben burayı 0,5 seçsem bu da 54 olur. Yani alabileceği en büyük tam sayı değeri 54 derecedir dedim. Ve geldim 9 numaralı sorumuza. Evet. ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Eşkenar üçgense 60 ...60... ...60'ı bir yazalım. Şurası 30 olur. 30, 60, 90'dan. Hatta 30'un karşısı 2 ise... ...90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2, 3 olur. Bu 30 derece ise... ...şurası da 30 derecedir. Ve canım öğrencim, ...burası 60 ise, şurası 120... ...120, 30, 33 yeni çıktı. Burası da 30. Şimdi ne var burada? 30'un karşısı 4 ise... 60'ın karşısı 4 3 olacak. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 4 köküç. Şurası. E 2 3 buradaysa x'e ne kaldı? Yine 2 3 kaldı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. 10. soru. Şimdi 5 var, 13 var. BH, HC'ye eşit. Tamam eşit. bakın bu da orta nokta, bu da orta nokta arkadaşlarım. Demek ki şu orta taban, nerenin? Şu LC'nin. O zaman LC 2x olacak. Tamamdır öğretmenim. Ee, başka ne diyor? Başka bir şey ne diyor? 13 var, 5 var. Şu yüksekliğe dikkat edin dostlar. Bu yükseklik kenar ortay olmuş. Bakın burayı ikiye bölmüş. Demek ki açı ortayda olacak ve bu üçgen bir ikizkenar üçgen olacak mecburen. 13 ise burası da 13 olacak. Demek ki buraya 8 kaldı. 2x 8 ise x de 4 çıktı. Evet 11. AC ile BC eşit. Yani burası 10 ise şuranın da 10 olduğunu söyleyelim. Demek ki şu açıyla bu açı birbirine eşit. Demek ki buradan çizdiğim yükseklik buradan çizdiğim yüksekliğe de eşit. Hatta ne demiştik özellikle köşe taşını anlatırken? Bu yükseklik eşit açıya kadar olan parçası 2 ise bu yüksekliğin de eşit açıya kadar olan parçası 2'dir. Ve o zaman burası da 8'dir. Şimdi burası 8, burası 10 geldiğine göre demek ki burada bir 6-8-13 geni var. Değil mi arkadaşlarım? Demek ki şu yükseklik 6. Benden de üçgenin alanını istiyor. Bir üçgenin alanı neydi? Tabanı çarpı yüksekliği, bölü 2. Şimdi yüksekliği 6, tabanı 10, bölü 2. 60 bölü 2'den 30 çıktı. 11. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 12 numaradayım. Yine bir ikizkenar görüyorum arkadaşlarım. 1 var, x nedir diye bir soru sormuş. Biz şimdi ikizkenarı gördük. Tabana bir diklik indirelim hemen şöyle bir. Şimdi 90'ın karşısı iki köküçse. 30'un karşısı ne olacaktı? Yarısı. 2 ee, köküçün yarısı köküç. Peki şurası 60 derecedir. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin köküç katı olacak. Köküçün köküç katı da 3'tür. Demek ki burası 3. Buraya da 2 kaldı. Ve şuradan da bir pisagor çakalım. X kare eşittir. Köküçün karesi 3. Artı 2'nin karesi 4. 3, 4 daha 7. X kare 7 ise de kök 7 geldi. Evet. 13. sorudayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. Bakın burada hemen 5, 12, 13'ü gördüm. 5'i bir yazdım. Şimdi AB ile AC eşit. AB ile AC. Yani ben şuraya bir K birim dersem... Burası da 5 artı K. A, C, x Yani 5 artı K'yı soruyor bize. Şuradan hemen Pisagor'u mecbur çakacağım ben dostlar. Hadi yapalım. 5 artı K'nın karesi. Yani 25 artı K kare eşittir. 12'nin karesi 144... Şey, 5 artı k'nın karesini yanlış yazdım. Birincinin karesi 25. İkincinin karesi k kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 10k. Eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Yani k kare. K kareler gitti. Buradan 10k eşittir. Şimdi 25'i bu tarafa atarsak. 144 25. 14'ten 5 çıktı. 9. 13'den de 2 çıktı. Ya da 3'den 2 çıktı. 1, 1. 119 geldi. Böyle hesapladık değil mi? 119 evet. Bir daha hesaplayalım. 144, 12'nin karesi. 144 artı k kare eşittir. 25 artı k kare artı ikisinin çarpımı. 5k iki katı 10k. 144'ten de 25'i çıkartırsak. 14'ten 5, he, 3'ten 14'ten 5 çıktı. 9 doğru. 3'ten 2 çıktı. 1. Bu da doğru. Bir de aşağıya düştü. Tam buraya kadar her şey doğru. Başka bir sıkıntı yok herhalde. Şimdi 10k eşittir. 119 geldi arkadaşım. Demek ki k eşittir. 11.9 Neyi soruyordu? ac 5 artı x'i soruyor. Yani bunu 5 ile toplayacağız. 16.9 yapar değil mi? 11'i 5 ile toplarsak 16 yapar. 16.9'dur. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet 14 numaradayım arkadaşlarım. ab ile ac eşitmiş. Ve A, H ile 5'in toplamı A, eşitmiş. Yani şuraya X dersem, yok X demeyim. A dersem, A, A, A dedim. A artı 5, A, eşit. Burası da A artı 5. A, B ile A, eşitse buranın da A artı 5 olması lazım. Buraya 5 kaldı. H, C'yi 12 vermiş, soru patladı gitti. 5, 12, 13 yani aslında üstteki soruyu da tersten sormuş diyebiliriz. Evet 15 numaradayım arkadaşım. AB ile AC eşit. Şimdi burada da şu kuralları bir hatırlayalım. Şimdi eşit açılarımız var o zaman. Bunlar eşit açılar. Eşit açıdan çizilen yükseklikler eşittir bu 1. Bu yüksekliğin diklikle eşit açı arası 2 ise bu yüksekliğin de diklikle eşit açı arası 2 olacak. Şurası toplam 5 ise burası da 5, şuraya 3 kaldı. Şu parçayla şu parça eşitdir buraya x kaldı diyelim hemen. Başka ekx nedir diye de bir soru sormuş bize kardeşlerim. Hemen bir görelim. Şurada bir bakın. 3 var. 5 var. Şurası 4 olacak. O halde burası 4 eksi x oldu. Hemen şurada da pisagorumuzu çakalalım. Şu üçgen. 4 eksi x'in karesi yani birincinin karesi. ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eşit olacak x kare artı 2'nin karesine. Yani x kare artı 4'e. Peki X kareler gitti yine. 4'ü buraya alalım. 12 eşittir. Eksi 8x'i buraya artı 8x geçirelim. 12 bölü 8 eşittir x. 4'e böl 3, 4'e böl 2. 3 bölü 2 çıktı. 15. sorumuzun cevabı. 16. Evet yine 1'e 2 oranlı açılarımız var. İkiz kenar var. Bir dik üçgen bulacağız. Bunlar pratik yöntemler, taktiklerdir arkadaşlarım. Bunları bir taktik videosunda anlatacağım ben size. Mesela şu taktiklerden biri. İkiz kenar üçgen ve 1'e 2 oranı varsa sen o soruda bir dik açı bulursun kesin. Bir diklik bulursun. Onu bulalım şimdi biz ilk önce. Şu BCD, BCD, Şu açıya A derseniz diyor. BAC. Şurası iki katı olacak. 2A. Şimdi şun eşit açıları da B, B diyelim. Bakın ne gördüm? 2A ile 2B'nin toplamı hemen yazıyorum. 180. Demek ki A ile B'nin toplamı 90. Bak hemen burada A ile B burada. Demek ki burası 90 arkadaşım. Sonra da buradan biter. Şimdi burası X ise burası da X'dir dersin. Ve şurada da büyük üçgende Pisagor'unu çakarsın. Ki büyük bir ihtimal özel bir dik üçgendir. 12, 16, 20 olur mu? Evet X'i e 16 desen burası 20 oluyor değil mi? 12, 16, 20 dik üçgeni. Demek ki x'imiz 16'dır. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, goberler. Bunları da gömdük. Bir sonraki videomuzda 6. bölüme geçmeye başlayacağız artık. ÖSYM sorularını çözmeyeceğim demiştim. Ama onun dışındaki bütün soruları çözeceğim. Sadece ilk ünitenin konu testini çözmedim. Bir de hangi ünitedi hatırlamıyorum. Bir de açık kenar bağıntılarının galiba konu testini çözmemiş olabilirim. Çünkü hani daha çok böyle sınavda çıkacak. Önemli konuları konu testlerini çözmeye çalışacağım dedim. Ve üniversite sınav sorularını da zaten internette bulabileceğiniz için ben çözmüyorum arkadaşlarım. Hepsinin çözümleri var zaten. Peki hadi bakalım görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.